Yemek yemek balık inşir şalıdan, kitir yüzümler yemek yemek balık Maşın kızlar Yişlen yediğin kerveci avşardan varır. Almanı yişlen yediğin kerveci avşardan varır. Şirası hiç kim bulunmayıp işteri satken bağlanır. Şirası hiç kem satken bağlanır. Ancirin al aleylin, vakti seherde yakşıdır. Ancirin aleylin, vakti seherde yakşıdır. Mazzasını bul. Ekm Baba aşık ya akıdan, koşmaz nasıl at Baba aşık ya Dört halvasi bizek, her kim ki destur hal yazar? Dört halvasi bizek, her kim ki destur hal yazar? Lakin anı kıy değinen Allah di tura asardan. Şerjablar, Aytağı hamda apur, Tartın ki Türkmen balıdan. Aytağı hamda apur, artık ki Türkmen balıdan. Yüz kazamda balık yer, yüz bir sanawa ar çaygada. Az ağrası monza ordan de seyis kız yana az ağrası monza